Müzenin depo bölümündeyiz. Endüstriyel ilerlemenin ve teknolojinin 1913'te Ludwig Holwine tarafından yapılmış sembolik ifadesine bakmaktayız. Kendisi Münih'teydi ve Plakastil olarak bilinen hareketin ortasındaydı. Bu akım, reklamı yapılan ürünü, renkleri ve görseli ekonomik olarak kullanarak tanıtmayı öngörüyordu. Burada iç içe geçen bu şekilleri oluşturmak için gökyüzü ve denizde tonları nasıl kullandığına bir bakın. Taş baskı olarak Münih basılmış. Şiis tarafından yapılan makineli aletlerin bir eklemi. Şiis, Alman hükümetinin donanması için üretim yapıyordu ve merkezi Düsseldorf'taydı. O dönemlerde Düsseldorf endüstrinin kalbiydi. Bu resimde sanatçı arka planda gizemli bir denizaltına odaklanmış. Ön tarafta ise müşteri tarafından üretilen aletler var. En basit görsel malzeme ile Sanatçı gökyüzünü ve denizi birleştirip bakan kişiye inovasyon hissini geçirebilmiş. Burada öne çıkan, Birinci Dünya Savaşı'nda çok önemli bir rol oynayacak olan u bot Hatta iki sene sonra 1915'te Rüzitanya'yı bir u bot batırmıştı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu.